Selam akrebe arkadaşlarım ben Şengül Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoşgeldiniz sevgili akrepler şimdi sizler için Aralık ayında yüklemedim geride kalmasın diye Ocak ayına bırakmak istedim sevgili arkadaşlar yıllıkları çekeceğim şimdi sizler için görüyorsunuz sevgili akrepler kahvem tarotum melek kartım derken şöyle karşınızdan gideceğim öncesinde Sizleri bilmeyen arkadaşlarım için çay falı aşk hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum izlemenizi gözden geçirmenizi istiyorum sevgili arkadaşlar oranında yıllıkları aylıkları yüklendi bir bakın bakalım sevgili arkadaşlar çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum akrep arkadaşlarımı evet şimdi başlayalım 12 ayın yorumudur Ocak ayı değil sevgili arkadaşlar genel sizde de izi kalmış evet sizde nazar çekeceksiniz çünkü sizinki bakın yapışık bir vaziyette sevgili e, akrep dediğim hemen teraziden geçtim sizlere akrep arkadaşlarım benim sevgili çalışkan akrepler biraz karışık kuruşuk ama olsun Tabii ki hepsinde de şekiller var sevgili arkadaşlar size böyle çıkmış size evren bunu vermiş şöyle bir bakalım hmm, evet çok oo, çok güzel harika canlar bu nedir böyle Allah aşkına bu nedir Karşılıklı evliler, sevgililer, küsler, platonikler çok güzel. Şöyle bir bakalım. Ay çok güzel. Aa harika evliler bunlar. Çünkü arada ikiz bebekler çıkmış. Canlar evlisiniz ve hatta ikiz bebekler derken hayatta çocuğu olanlar. Onlar da içinde dahil. Özellikle de cinsiyetler çıkmış. Erkek cinsiyet bayan cinsiyetine çiçek uzatıyor. Çok güzel bayıldım şu vaziyete. Demek ki sizin evliler güzel harika sürpriz çok güzel evlilikleriniz sevgili arkadaşlarım çok çıkmış bakın şuradan alalım aman Allah'ım ne kadar güzel ilişkiler süper evliler harikasınız küçük küçük balıklarınız çıkmış doğum günü olabilir sevgili arkadaşlar kutlamalı olabilir evlilik yıl dönümünüz olabilir bakın çiçekler uzanıyor özellikle de evlilerde görülüyor bu sevgili arkadaşlarım akrep arkadaşlarım inşallah terazi demem bir daha <gülüyor> çünkü hemen onlardan geçtim sizlere sevgili arkadaşlar çok güzel çıkmış ilişkileriniz çok güzel çıkmış sevgili akrep arkadaşlarım mükemmel Allah bozmasın özellikle de adında E harfi olan arkadaşlarım F harfi olanlar hmm, çok güzel ilişkilerde güzel yere doğru gidiyorsunuz T harfleri V harfleri çok güzel ya sizlere güller uzanacak gerçekten bekarsanız şunu söyleyeyim ve o gülün yanında hem balık çıkmış hem uçak çıkmış. Yurt dışlarından kısmetler gelebilir aman Allah'ım yol açık gidiyorsunuz çok kısmet çıkmış. Yani ilişkilerinizde kısmet çok çıkmış adında R harfi olanlar K harfi olanlar. Evet, aynen K harfi olanlar. Sizler de aynı ilişkilerinizde güzel yere gideceksiniz. Adında M harfi olan arkadaşlarım. Siz de aynı şekliyle hep zirveye doğru ilişkilerde evliyim diyebilirsiniz şu an. Evliysen güzel yere gideceksin. Evliliğin güzel yere gidecek. Güzel anlaşacaksın sevgili kardeşim. Hiç merak etme. Çift çift çıkmışsınız resmen ya. Ne kadar güzel. Hiç doğru düzgün şöyle bir sırt sırta dönen yok. Olmayın da zaten. Çok güzel. Biraz... Adında Y harfi olan sevgili arkadaşlarım biraz sıkıntılı. Çünkü sizin diğer harfler dikey dururken sizin harf bu şekil yatay vaziyette. Birazcık zamanım var. Bak şöyle bir çizgi var üstünde. Ondan sonra senin de aşk hayatın güzel yere gidecek. Çünkü senin harfin niçin ters? Söyleyeyim mi? Adında Y harfi olan akrep kardeşim. Niçin ters? Senin karşı partnerin, eşin ya da sevgilin. Eksin ya da küsün hiç fark etmiyor birazcık mırın kırın ediyor hafiften sana arkasını dönmüş güzel kardeşim ve bu e, karşı tarafında adında A harfiyle R harfi var sevgili karşı partnerinizin adında Y harfi olan akrep kardeşim sizin harfiniz niçin ters söylüyorum yine tekrar söylüyorum karşı partner birazcık böyle size hafiften arkasını dönmüş ama merak etme bir süre sonra dönecek sana o Gerçekten dönecek. Çünkü onun düğünü tıkalı. Bırakıp gitme şansı yok. Merak etme. Öyle çok kızgın değil. Öyle hafif çaplı bir kırgınlıklar var aranızda. Adında yine E harfi de var. Aynı o partnerlerinizin. Canlarım benim olur. O kadarcık kırgınlıktan dolayı biraz arkasını dönmüş. Ama ay ilişkilerinize ben sizin ilişkilerinize bayıldım sevgili akrepler. Ben her zaman söylüyorum zaten akrepler evine bağlı insanlardır. Onlar... Eşlerini, yuvalarını bayağı bir mutlu ederler. Doğru ya doğru şimdi. Adında sizde, size bakarken harfi kaybettim. Evet adında hey harfi, N hey harfi olan arkadaşlarım siz de güzel yere doğru gideceksiniz. İlişkilerde evleneceksin yani evleneceksin. Çünkü harflerinizin altında imzalar çıkmış. İmzalar çıkmış çok güzel. Direkt olarak etkilenip aşık olup gitme var derken... Hmm. Evet şurada iki sevgili. iki eks birbirine sırt dönmüş. Hemen şimdi şurada siz de görüyorsunuz. Niçin sırt döndüm bakayım? Bakalım mı niye dönmüşsün? Çünkü araya aradan üçüncü bir şahıs giriyor. Değil mi? Üçüncü bir şahıs araya giriyor. Harfler de var. Harfler de var da harfler de imza gibi çıkmış. Adında V harfi. Ne harfi? H harfi olan A harfi olan akrep kardeşlerim lütfen bakın evlisinizdir evet evlisiniz veya sevgilisin hiç fark etmiyor araya üçüncü bir şahıs giriyor araya 3. şahıs girince ama evlisin ama vesaire sevgilisin hemen birbirinize sırt döndünüz araya giren şahısın sizin partnerde gözü var veya o partner sizsiniz de karşı partner arkasını dönüyor canlar. Araya giren kişinin ikinizden birinde gözü var. Baya hmm, bayağı bir evet. Azınlık, azınlık ama merak etmeyin. Örnek veriyorum %15, %20 civarı araya şeytan girme durumu var. Sevgili akrepçiklerim benim sıkmayın canınızı iş hayatınız güzel akım devam ediyor sizde mücadelenizle devam genel ilişkilere bakıldığında iyi niyet var doyum var mutluluk var ama yani bayıldım zaten şu kısma bayıldım çok güzel Allah bozmasın daha da evlilere sürprizler gelecek benden söyle evli olan çiftlere sürprizler gelecek sevgililer biraz sıkıntıda görülüyor onlar zaten sırt dönenler özellikle onlar olabilir kader yapacak bir şey yok kanmamak inanmamak lazım evet eksler sizlerde de çok güzel değişimler meydana gelecek çok barışlarınız meydana gelecek çok gelecek ama gelmeyenler de var azınlıkta onlar rahat olun ah platonikler neyin kavasını yaşıyorsunuz siz bakayım Hı? <gülüyor> akrep burcunun platonikleri siz karşı tarafa kendinize çekmek için sizde ispiyonlamak gibi olmasın da biraz böyle alavera vera peşindesiniz bekarlar olabilir yapın, yapın ona bir şey demiyorum bekar olan akrep kardeşlerim güzel insanlar bay bayan hepinize söylüyorum bekarsınız 2020 yılında gerçekten yakışıklı mısın güzel bir bayan yanına gelecek işte güzel bir bayan mısın yakışıklı bir bey gelecek becerikli misin kendin gibi becerikliler böyle bir şey böyle bir şey meydana gelecek sizin 2020 yılında gerçekten samimi söylüyorum böyle bir şeyler karşılaşacak bekar olan akrepler evli olmayanlar sevgilisi olmayan yalnız ve bekarlar için söylüyorum gelelim sizlerin enerjisine enerjinizin %50 %50 çıkmış bir tarafınız açacak bir tarafınız kapatacak ben her zaman söylüyorum dört dörtlük yaşantı yok o da normal onu da ben normal karşılıyorum her gün gülemeyiz ya, her gün ağlayamayız da sevgili arkadaşlar e ee, şengül bizim 2020 yılında beklentimiz karşılanacak mı derseniz biraz o beklentilerin etkisi altında kalacaksınız canlar birazcık çünkü azınlığın ki burada %33 kişi ellerini havaya kaldırmış. Seviniyor. %70'iniz biraz böyle etkisi altında kalacaksınız. Ama çok sürprizli. Muazzam güzel haberler alacaksınız. 3 kişiden ikisi süper çıkmış. Biri biraz rahatsız çıkmış. Canlar onu da ne olduğunu söylemeyeceğim bırakın. Ona da, orada kalsın. Sağlığımız için lütfen doktorlara gidelim. Aylık bütçeniz fena değil zaman zaman sıkıntılarınız olsa da çözümünü bulacaksınız o da güzel süper çıkmış hiç merak etmeyin çok güzel sürprizler kutlamalar aman Allah'ım birbirinize gül uzatmalar alo demeler muazzam çok bayıldım yani gerçekten sevgili akrep arkadaşlarım hadi bakalım 2020'de bazı bazıları böyle sırtları çevirmiş ama çoğunluğunu süper önemli olan yapacak bir şey yok çoğunluk önemli değil mi? azınlıkta mutlaka o kadar sıkıntı olur ama güzel talipleriniz var haberiniz olsun bekar arkadaşlarımın evliler sizler de süper olacaksınız şimdi şu kısım bizim hane içimiz ya benim içimdir ya da hanem özelimdir şu kısım ise dışarıdan gelecek olumlu ya da olumsuz etkiler hayatımıza sevgili akrab arkadaşlarım adında ne harfi olan sevgili akrab arkadaşım Merak etme sıkıntıların gidecek sıkıntıların gitti mi gitti üstünde çok az bir çizgi kalmış kuşağı gibi o da gittikten sonra adında ne harfi olan diyorum bakın özellikle ne harfi bay ya da bayansınız hiç fark etmiyor gecikmiş mutluluğun gelecek sana tamam gecikmiş mutluluğun gelecek çünkü harfinin hemen alt kısmında kelebek meydana gelmiş canım. Hadi bakalım baysın ya da bayansın. Üstünde küçük bir çizgi kalmış. O çizgiyi attıktan sonra gecikmiş mutluluğu elde edeceksin. Artık o mutluluğun iş hayatımı, aşk hayatımı ona Allah bilir. Hadi bakalım sevgili Akrep arkadaşlarım, adınızda F harfi olan arkadaşlarım. Sizler daha tam olarak sıkıntıyı atmamışsınız. Atacaksın. Aslında atıyorsun sen o sıkıntıyı da. Be güzel kardeşim. Burnunu yanlış anlamayın. Burnunu sokmuşsun sıkıntının dibine. Ya at gitsin gözünü seveyim. Gitsin çöplüğü Allah aşkına. Burnunu, ellerini, ayaklarını. Adında F harfi olan <gülüyor> akrep arkadaşım. Güzel kardeşim. Burnunu sokmuş, bak Kafanı sokmuşsun. Ellerini sokmuşsun. Ayaklarını sokmuşsun. Sıkıntının içine. Gövden dışarıda. Arka kısım tertemiz açık. Yani... Geçmişten kopamamışsın. Anlatabiliyor muyum? Kopamamışsın hala. Aslında bir yerde feraha gelmişsin. Sevgili F harfindeki akrep kardeşim. Baysın ya da bayansın. Sıkıntın her neyse. Ya arka kısım tertemiz açılmış. Bu bir. ilişkinde mi kötü taraftasın? İlişkinde mi sıkıntın var? Ah benim F harfinde olan kardeşim. Bak karşı taraf. Yanında çocuk da var. Eline almış bir deste çiçeği sana çiçek uzatmaya çalışıyor onu bile görmüyorsun olmaz bir an önce kafayı kaldır o önündeki sıkıntıları bırak gitsin nereye giderse gitsin ondan sonra bir bak bakalım arkana adında G harfi olan sevgili akraba arkadaşlarım sizlerde harika Ç harfleri sizlerde güzel yere gideceksiniz kariyerde ama kariyerde çünkü hemen yan tarafınızda İ harfi çıkmış İ harfi kariyerden iş hayatından bize söz eder sevgili Akrep arkadaşlarım geçmişten gelen sıkıntıları lütfen atalım. Bakın bunlar da bismillah ocak ayındayız. Bu karamsarlık ne? İç kısmımızda şurada bir karamsarlık var sevgili akrepler. Evimizde sıkıntı var mesela örneğin. Geçmişten akrabalarla sıkıntım vardı. Mahkeme sıkıntım vardı. Herhangi bir darlık sıkıntı maddi manevi. Geçmişten geliyor bu. Bunu önce şu içimizin karamsarlığını atıyoruz tamam mı? Bunu atıyorsunuz. Söylediğim gibi atacaksın adında l harfi olan arkadaşım baya bir zorluyorsun kendini atayım diye atacaksın ama merak etme bak hemen yan tarafında yol açılmış akıllı olun sevgili arkadaşlarım geçmişin sıkıntısı geçmişte kaldı y harfinde olan akrep burçları sizde aynı şekliyle ferahın içine giriyorsun ama gel gör ki hala geçmişin sıkıntıları içinde ama merak etme düze doğru gideceksin a harfleri sizler tamam Güzel yere doğru gideceksiniz. Aklını toplayan gidiyor güzel yere doğru. B harfleri sizde gidiyorsunuz. Size de hep bir bir bir bir bir vermiş. Sevgili arkadaşlar bir sayısını kullanın. 2020 yılı içerisinde ilişkileriniz çok güzel çıktı sizin. Ben sizin bu ilişkilerinize maşallah diyorum. Canlar önce Şengül'ün nazarı değdi bize dersiniz sonra. Maşallah maşallah buçuk kere maşallah diyorum. İş hayatınız fena değil. Aylık bütçe süper ilişkileriniz süper çıktı %80'iniz mükemmel çıktı bir 20 de sıkıntı var onlarda artık kader kader diyeyim mi ayrılıksa ayrılık birleşimse birleşim karamsar olmuyoruz sevgili arkadaşlar sıkıntıları atıyoruz taşınmak istiyorsanız taşınabilirsiniz sıkıntı yok arayış içine girmek istiyorsan ara orada da sıkıntı yok doğuş yaşayacaksın ferahlayacaksın korkularını atacaksın önce şu sıkıntıyı hanenden atıyorsun çok barışlarınız çıkmış çok güzel haberler alacaksınız. Küçüklü büyüklü sizi sevindirecek, sizi oynatacak, sevindirecek, teselli verecek size. Mahrum olmayacaksın yani. Merak etme. Anlatabildim mi? Mahrum olmayacaksın. Yani hayatın güzelliklerinden mahrum kalır mıyım korkusu taşıyorsun. Gördüm burada böyle bir şey yok. Mahrum olmayacaksın. Sevgili akraba arkadaşlarım, güzel insanlar, kararı güzel ver karar vereceksin bak burada karar verirken mantıklı karar ver akıllı karar ver ondan sonra pişmanlık duyma iş hayatınızda evet mücadeleye devam sonrasında geldi hem güç geldi hem maddi hem manevi aile içinde mutlulukla geldi kendinizi kanıtladınız birbirinize hem iş hayatınızda hem aşk hayatınızda çünkü buraya bakıldığında kupalar duygular tılsım ise paradan söz eder Aile içi de mutluluk geliyor. Bütçeye de mutluluk geliyor. Daha ne gelsin sevgili akrep arkadaşım. Ya işte bu. Değişim. Değişim. Ah sevgililer. Ah sizlerde çıktı bu. Değiştirmek isteyeceksin bazı şeyleri. Çünkü mutlu değil. Benim sevgili arkadaşlarım, akrep olan bazı arkadaşlarım da. Evet. Çıkmış burada değiştirmek isteyeceksin. Risk alacaksın arayışa geçiyorsun değiştirebilirsin yapacak bir şey yok sevgili arkadaşlar çünkü memnun değilsin istiyorsun ki de başarılı yere gidesin olabilir ama aynı şekliyle sizi de çok arayacaklar benden söylemesi tamam başarılı olalım diyorlar karşı partnerleriniz başarılı olalım korku yok sağlıkta korku yok. bir tane kötü bir şey çıkmış ol söylemiyorum canları karıştırmayacağım onu olabilir hastanede yatan biri de olabilir o o kısmına girmiyoruz onun dışında iki tanesi süper çıktı yani ondan sonra hiç karartmıyoruz tamam barışacağız kendimizle kendimizle barışacağız gözlerden rahatsızlığımız olabilir el ayak kol bacak rahatsızlığımız olabilir değişimler geliyor adil yoldan sağlığınızı kazanıyorsunuz akrepler hadi bakalım süpersiniz bebeğim değişeceksin nasıl değişeceksin korku yok arayacaksın sağlığının çaresini arayacaksın ondan sonra adil yoldan başarı sağlık geliyor vücuda gör enerjiyi gör arayışı gör beklediğin gelecek tutacaksın elinden veya kişi gelecek sizin elinizden tutacak sağlıkta da değişimler geliyor güzelleşiyorsun enerji geliyor edane gelsin değil mi önce sağlık ah benim akrepçiklerim ay en sevdiğim kart geldi hadi bakalım ne diyor melek al diyor al hadi bakalım hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et akrep sen aldıkça evren sana daha çok verecek sizin 2020 yılındaki da sevgili arkadaşım genel olarak açılımlarda ilişkileriniz muazzam çıktı hadi bakalım buyurun çok güzel Allah bozmasın sevgili arkadaşlarım açılımımızın sonuna geldik tekrar hatırlatıyorum ilişkilerinizin tabi en ince detaylarını öğrenmek istiyorsanız çay falı aşk hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum sizleri oraya davet ediyorum şengülün sihirli falları kanalına bekliyorum benim oldum her yere aslında ben sizleri bekliyorum başımın üstünde yeriniz var sevgili akram arkadaşlarım tekrar görüşmek dileğiyle sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın güzel bir yıl geçirmeniz dileğiyle ve kocaman da öpüyorum hadi bye